Dün Amerikan borsaları kapandıktan sonra Tesla'nın 2022 bilançosu geldi muazzam. Daha doğrusu içinde muazzam rakamlar var, biraz üzerine bir rakamlar var. Ama esas heyecan veren konu Tesla'nın ileriye doğru bakışı oldu. Elon Musk, Tesla'nın 2023 ve sonrası için planları hakkında, beklenen satış rakamları hakkında, fiyat indirimlerinin yarattığı etki konusunda öyle açıklamalar yaptı ki kapanış sonrası Tesla hissesi adeta roket gibi yükseldi. Kapanışta 144 dolarlar şu anda 152-153 dolara gelmiş durumdayız. Bugün eğer borsada çok ters bir şey olmazsa yukarı doğru gideriz gibi gözüküyor. Anlatacaklarım yatırım tavsiyesi değil ama şunu yapacağız. Tesla'nın önce bir bilanço detaylarına gireceğiz. İyi, kötü ve çok iyi yönlere bakacağız. Daha sonra Tesla'nın sunduğu bazı ekstra bilgileri, verileri, raporları olacağız. Daha sonra da Elon Musk ne dedi de borsalar bu kadar coştu ve en sonunda da benim görüşüm nedir bütün bunları size anlatmaya çalışacağım. Hazırsanız başlıyoruz. Evet hızla bilançonun detaylarına girelim. Önce çeyrek bazında bakalım. Son çeyrekte Tesla 21 milyar 307 milyon dolar ciro elde etmiş araba satışlarından. 467 milyon doları bunun karbon emisyon kredisi satışı. Bunu diğer şirketlere satıyor. Neden? Çünkü Tesla etikli araba üretiyor. Diğerleri hala karbon emisyonu yaratıyorlar. Bundan dolayı Tesla'ya para ödüyorlar. Regülasyon gereği. Otomobil işinden 5 milyar 552 milyon brüt kar elde etmişler. Buradaki brüt kar mağarcı yüzde 25.9. Böyle baktığımızda son çeyrekte bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 33'lük ciro artışı var. Yüzde 49'luk kredilerde bu karbon emisyon kredilerin artış var. Ve 13'te otomobil brüt karlığında artış var. Otomobil brüt karlığında %3'e bak baktığımızda 2021'in son çeyreğinde %30'luk kâr varken şimdi %25'e inmiş durumda. Şimdi bu ilk başta biraz can sıkıyor olabilir. Yani Ciro'daki büyüme iyi ama neden brüt kârdaki büyüme böyle yavaş oluyor? 2021'de ve 2022'nin ilk aylarında dünyada tedarik zinciri sıkıntıları çok fazlaydı. Bundan dolayı araç azdı. Bütün otomobil firmaları çok kare bu dönemde. Herkes çünkü az araba olduğu için onun fiyatlarını yükseltti. Parça az olduğu için daha yüksek trimli modellere doğru kayma yapıldı. Tesla'da bundan gani gani istifade etti. Fakat Tesla'nın ana misyonu hep araç fiyatını aşağı doğru indirip geniş bir pazara gidiyor olmak. İşte son çeyrekte bu enflasyon yavaşlayınca Tesla'nın önüne fırsat çıkmış oldu ve biraz sonra bazı daha detaylarına gireceğiz. maliyetlerde elde ettiği tasarrufa güvenip kar marjını biraz kıstı. Tesla'nın bu 2021'deki %30'luk büyük karlarla hayata daha etmesi zaten mümkün değil. Bunu biz de beklemiyoruz. Tam tersine kar marjını biraz daha kısıp volyumu büyütmesini bekliyoruz. Çünkü Tesla'nın kâr edebileceği başka yerler var. Biraz sonra ona geleceğiz. Tesla'nın diğer operasyonlardan elde ettiği gelirler var. Onlarla beraber toplam 24 milyar dolar ciro yapmış. 5.777 milyar dolar brüt karı var. %23'lük bir genel brüt kar tutturmuş durumda. Geçen sene bu %27 oraya göre gerileme var aynı çeyrekte. Bir önceki çeyrekte gelirme var. İşte burada bu son fiyat indirimlerinin etkilerini görüyoruz gibi. Fakat fakat Tesla'nın çok başarılı olduğu başka bir kalem var. Faaliyet giderleri. Operating Expenses. Burada geçen sene aynı çeyreğe göre %16 gerileme var. Bu muazzam bir rakam. Düşünün yüzde %33 büyütüyorsunuz bir önceki yıl aynı şehreye göre. Otomobil satış adetlerinizi muazzam büyütüyorsunuz. %40'lar civarına geleceğiz ona daha sonra. Buna karşı esas faaliyet giderlerinizi azaltıyorsunuz. Bu Tesla'nın gittikçe daha verimli hale geldiğini görüyor. Bu fabrikaların açılışları tamamlandıkça daha da verimini artıracaktır diye düşünüyorum. Böyle baktığımızda esas faaliyet karı 3.9 milyar olarak gerçekleşmiş. Geçen seneye göre burada %49'luk artış var. Esas faaliyet kar yüzde %16 biraz duracağız. Bu da sektörün çok ötesinde yine geçen seneye göre artış var. Yani Tesla çok hoş bir şey yapıyor. Bir yandan fiyatlarını geriye doğru indirip daha geniş pazara gitmenin yolunu buluyor. Ama esas faaliyet giderlerinde de çok tutumlu davrandığı için kar marjını toplamda artırmayı beceriyor. Bu muazzam performansın sonunda Tesla 1.19 dolar hisse başı kar üretti. Borsa beklentisi 1.11 dolardı. Ciroda da hedefler tuttu. Brüt karda biraz hedefin gerisinde kalındı fakat borsa daha sonra ilan baskın yaptığı açıklamalara güvenip yani bu daha düşük kar marjlarının toplam karlı pek etkilemeyeceğini çünkü piyasora geleceğiz, hacimde muazzam bir artış beklediklerini söylediği için onu tolara etti ve böylece onu bir yere geldik. Baktığımız zaman beni bütün rakamların içerisinde ürküten tek yer esas faaliyetlerden elde edilen nakit akışının biraz düşmüş olması. Bir önceki çeyrek 5 milyar 100 milyon. Bir yıl önceki aynı şeyerek 4 milyar 585. O 3 nokta 278'e inmiş. Bunun açıklaması muhtemelen yıl sonunda ellerinde kalan o yüklüce envanter diye düşünüyorum. Hatırlarsanız 30 bine yakın aracın yollarda olduğunu, sevk edemediklerini. Bu tabii envanteri şişirdi. Muhtemelen nakit akışı bu miktar bozdu. Gelecek çeyrekte düzeleceğini umuyorum. Bu çeyrekte epey bir yatırım da yapmışlar. 1.8 milyar dolarlık yatırım. Bu arada dün de yeni bir yatırım duyuruları oldu. Nevada'da bu Tesla Semi, yani Tesla'nın elektrikli, tır çekicilerinin ilgili 3,5 milyar dolar yeni bir yatırım yaptıklarını duyurdular. O buraya daha yansımadı ama Tesla yatırım aynen devam ediyor. Bütün bunların sonunda net faaliyet pozitif nakit akışı 1.4 milyar olmuş. Bir önceki yıl aynı çeyreğinde altında, son çeyreğinde altında. Burası biraz ürkütücü. Fakat netaya baktığımızda aslında biraz sonra göreceğiz. Tesla epey bir borç ödemiş bu dönemde. Onun da bunda etkisi var. Envanter'in etkisi var. Ama üzerine tartışılabilecek onlardan bir tanesi. Bunun daha iyi gitmesini bekliyoruz. Tabii bütün bunlar Tesla'nın bilançosundaki nakidi çok bozuyor Hayır, bilançon detaylarında onu biraz daha bakacağız. Çeyrek bazına baktık, bir de yıllık bazına bakalım neler oldu diye. 2022 yılında Tesla otomobil işinden 71 milyar dolar toplamda ciro elde etmiş. 1.7 milyar diğer otomobil şirketlerinden elektrik üretime geç kaldıkları için, ne diyeyim, haraç kesmiş. 20 milyar dolar civarında otomobil işinden brüt kar var. %28'lik de brüt kar mağacı elde etmiş durumda. 2018'de mesela, Türker yüzde 23, 21, 25, 29'a çıkmış. 2021'de bu demin anlattığım sebeplerden dolayı, 2022'de 28 yani düşme var gibi gözükmekle beraber yine rakam aslında muazzam. Yıllık olarak baktığımızda Ciro 81 milyar 462 milyonu bulmuş durumda. Bir önceki yıl 53 milyar dolar, %51'lik artış var. Müthiş bir rakam bu bence. Otomobil sektöründe başka hiçbir firmada bu rakamı göremezsiniz şu anda. Küçük startuplar dışında. Onlarda da taban çok küçük yani. Kıyaslama doğru olmaz. Toplam brüt kar 20 milyar dolar civarında. Toplam brüt karlık %25. Burada artış var. Bunun sebebine biraz sonra geleceğiz. Bunun temel sebeplerine bir tanesi enerji tarafındaki olumlu gelişmeler. Toplamda 2022'de 7 milyar Milyar 197 milyonluk esas faaliyet gideri olmuş. Bu geçen seneye göre yüzde ikilik artış demek. Fakat cirodaki yüzde 51 birlik artışla kıyaslayıcı bu hiçbir şey değil gerçekten. Bravo Tesla. Biliyorsun son çeyrek bazında da azalma var, temizlen durmuştuk. Esas faaliyet karlı 16.8 Burada geçen seneki %12 yüzde 12'e yüzde 40 ekleme var. Neredeyse bir önceki yıl yüzde 6.3 Ondan önceki yıllarda zarar var. Muazzam. Otomobil sektörüne çok ilgisini rakamlar bunlar. Ebitda'da da yine artış yüzde 60. 5'i bulmuş. Net nakit akışı olarak baktığımızda faaliyetlerinden 14 milyar dolar nakit üretilmiş. 7 milyar dolarlık sermaye yatırım yapılmış. 7 milyar, 7,5 milyar dolarlık nakit akışı var ve bunun sonucunda sıkı durum kenarda tam 22 milyar dolar nakiti var ve Tesla'nın neredeyse hiç borcu yok. Müthiş rakamlar bunlar. Kar mağarcı meselesi ve nakit akışı meselesini biraz açmaya çalıştım. oraları biraz daha dikkatli bakmakta da fayda var. Ama kar mağarcılarının bu seviyelerde tutabilirlerse hatta biraz daha aşağıya bile çekseler, volyumu yani satış hacı hacmini Elon Musk'ın öngördüğü kadar arttırmayı becerilerse o zaman geriye sorun kalmıyor. Çok iyi bir bilanço. Wall sadece bilançoya baktığında pek kıpırdamadı. Beklentiler çerçevesinde dedi. Hatta işte bundaki takışta biraz mırın kırın etti vesaire. Fakat biraz sonra geleceğiz. Elon Musk'ın açıklamaları gelince işler bir anda çok farklı hale dönüştü. Tesla'nın raporu çok sevdiğim faaliyet özeti diye bir bölüm var. Burada da bütün bu rakamları yaratan faaliyetlerin detayına giriyoruz. Neler görüyoruz? Mesela sevindiren konulardan bir tanesi Model S ve Model X Tesla'nın. Üst trim araçları bunlar. Satışların %57'lik artış var. Beni şaşırttı açıkçası. Demek ki lüks segment yine büyümüş. Hem enflasyonun yarattığı gelir dağılım bozuklukları. Böyle söyleyelim. Model 3 ve Model Y'de %43'lük artış var. Bunlar son çeyreği. Geçen seneki aynı çeyrekle kıyaslamalar. Fakat beni burada esas heyecanlandıran mesele otomobil satışları değil. Onu zaten biliyorduk. Beni burada esas heyecanlandıran konu enerji işi. Çünkü Tesla enerji işi var. iki bacaktan oluşuyor. Bir tanesi solar paneller kuruyor bence. Ondan pek bir yere varamayacaklar. Çünkü bir inovasyon yok orada ve solar panel kurmak hiç zahmetli. Çok faaliyet gerektiren bir şey. Elon Musk onu satsa kapatsa, outsource etse bence iyi olacak. Ama esas diğer heyecanlı konu batarya işi. Megapack ismini verdikleri dev bataryalar satıyorlar. Özellikle endüstriyel kuruluşlar, enerji üretici bunları alıyor. Neden? Mesela siz rüzgar enerjisiyle enerji üretiyorsunuz. Günün belli saatlerinde çok enerji üretiminiz var. Bakın o sırada şebekede enerjiye ihtiyaç yok. Ne yapmanız lazım? Bunu depolamanız gerekiyor. Tesla işte burası için dev bataryalar tasarlıyor. Bütün bu işletim sistemiyle beraber ve inanmaz uzun zamandır bu alandaki büyümenin otomobilden bile hızlı olacağını düşünüyor. Ben de öyle düşünüyorum. Çünkü gittikçe daha fazla çevreci enerjilere doğru dönüyorsak güneş gibi, rüzgar gibi, su gibi, dalga gibi, gelgit gibi buradaki sıkıntı enerji beliriz Zamanlarda çok üretiliyor, böyle zamanlarda az üretiliyor. Çok enerji ürettiğiniz zaman şebekenin ihtiyaç yoksa ne yapacaksınız enerji? Yani buradaki pil ihtiyacı hep artıyor olacak diye düşünüyorum ve Tesla da bunun için yeni bir üretim tesisi kurdular, Lerfrop'ta ve bu tesisle beraber buradaki kapasiteli epey artırdı. Bazı test analistleri pilişinin çok hızlı büyüyeceğini öngörüyorlardı. Rakamlara yansımasını ilk defa bu çeyrekte görüyoruz. Nerede görüyoruz? Şu satırda. Solar Deployed yani solar panellerdeki büyüme geçen sene aynı çeyreğe göre %18 bir büyüme yok ama batarya geçen sene aynı çeyreğe göre %152 artmış. Bu yeni tesis henüz üretime başladı. Bir önceki çeyrekte dedi ki Tesla biz daha yeni buraya aktarabilecek pil malzemesi bulabiliyoruz. İşte tedarik zinci sıkıntıları COVID'den dolayı malum. Şimdi artık bunu devreye alabiliyoruz dedi. Bu büyüme tabii muazzam ve burada hem cirosal adetsel büyüme var hem karlılık artışları var. Ben buna çok çok sevinirim. Bu çünkü zaman içerisinde Tesla'nın ana işine yeni bir iş daha ekleyebileceğini bize gösteriyor. Eğer büyüme böyle devam ederse. Ne yapmışlar burada? Rakam olarak baktığımızda megawatt saat, 2462 megawatt saat enerji batarya tesisi inşaatı yapmışlar. Ve satmışlar ve %152'lik artış var burada. Dediğim gibi solar işi pek önemli bir iş değil. Bu faaliyetler tablosuna yıllık çerçevesinde baktığımızda rakamlar daha da enteresan hale geliyor. Yıldan yıla baktığımızda Model S ve Model X üretimi %192 artmış. Geçen sene bu iki modele pek ağırlık vermedi Tesla. Bir model değişiklikleri oldu ikisinde de. E, işte Model S'in Play'di çıktı vesaire. İkincisi bir de anladığım kadarıyla Tesla geçen sene bu daha alt segmentteki araçlara yüklenmişti. Burada bir geri dönüş var. Çok iyi bu. Yani benim çok inandığım araçlar değil. Bunlar Tesla'nın prestij araçları. Gelecekte de bence Tesla'nın büyümesi çok önemli yerleri olmayacak. Ama kar marjları çok yüksek ve o tabii olumlu yansıyor bize. Çünkü pahalı arabalar. Model 3 ve Model Y'deki büyüme %43 civarında. Total e, baktığımızda %40'yelik büyüme var. İnanın bana. Başka hiçbir şirkette bunlar yok. Bu da üretim adetleri. Satış adetleri olarak da baktığımızda toplam satış adetlerine %40'lık artış yaşamışlar. Modelist, Model X'de %167. Model 3 ve Model Y'de %37'lik satış artışları var. Yine yıldan yıla baktığımızda güneş enerjisi toplayan solardaki büyüme %1. Hakikaten şöyle bir kapatsak. Ama storage deploy'da yani bu dev bataryalarda %64'lük artış var geçen seneye göre. Ve tesis, bu biraz önce bahsettiğim üretim tesisi yılın sonuna doğru devreye girmiş. Bir de burada... Tesla yatırımcılarının bazen gözden kaçırdığı temel bir konu var. Tesla'nın süper charger stationları yani arabalarınızı şarj ettiğiniz süper charger, yüksek hızla araba şarj ettiğiniz istasyon sayısı 4678'e çıkmış. Buradaki connector sayısı 42.419'a çıkmış. İkisi de bir önceki yıla göre %35'lik artış anlamına geliyor. Bu Tesla'nın çok büyük güçlerinden bir tanesi. Diğer bütün otomobil firmalarında ortak şebekelere razı olmak zorundasınız. Buna Tesla'nın kendi ay şebekeleri. Tam optimize olmuş durumda ve bu da büyük avantaj sağlıyor firmaya. Rapordaki bir başka önemli bölümde üretim kapasiteleri ile ilgili. Burada fabrika fabrika modeller bazında kapasiteyi vermişler. Baktığımızda Kaliforniya fabrikaları ki ilk fabrika Model S ve Model X'te 100 bin kapasiteye sahip yıllık diyor. Model 3 ve Model Y'de 550 bin kapasiteye sahip. Tabii buradaki esas büyük oyuncu Şanghay Çin fabrikası 750 bin kapasiteye sahip Model 3 ve Model Y'de. Berlin yeni yeni devreye giriyor 250 bin üzerinde bir kapasite ulaşacağız diyor. Texas'ın Model Y kapasitesi 250 bin'e geçecek diyor. Üste koyduğumuzda 1 milyon 1 milyon 550 1 milyon 800 1 milyon 900 binlik kapasiteye ulaştık diyor Tesla. Bu gelecek yılki satış hedefleriyle paralel. Tesla dedi ki gelecek yıl 1 milyon 800 bin araç satacağız. Bu bir önceki yıl 1 milyon 300 binde Üzerine %50'lik bir artış gelince 1 milyon 800 bine doğru çıkmış oluyor. Fakat Elon Musk dedi ki burası enteresan. Ocak ayındaki satışlarımıza baktığımızda Ocak ayı satışlarımız üretim kapasitemizin iki katı seviyesine gidiyor. Yani bu fiyat indirimleri muazzam yaramış. Bundan dolayı 2 milyonda görebiliriz dedi. Ama bir 1.800.000 de olsa %50'lik neredeyse büyüme anlamına geliyor. Ve üretim kapasitem buna uygun diyor. Bu yıl yeni bir fabrika duyurusu şu anda zaten geldi. Nevada'daki 3.5 milyar dolarlık kamyon tır çekicisi fabrikası devreye giriyor. Ve başka mega fabrika duyurlarında. Heyecanda bekliyoruz. Endonezya konuşuyor, Meksika konuşuyor, Onları görüyor olacağız. Bu arada Tesla Cybertruck için, yani Tesla'nın hafif pick-up'ı için üretim hazırlığımız devam ediyor diyor. Tooling demek araç gelişe hazırlıyoruz. Bu yılın son çeyreğinde üretime geçeceğiz diyor. Tesla Semi, yani Tesla'nın tır çekicisine pilot üretime başladık. Üretim satışları başladı diyor. Roadster, yani spor araba ve robotaksi. İşte bu çok sürpriz araçlardan bir tanesi. Onun üretimiyle ilgili gelişmeler devam ediyor diyor. Fakat Elon Musk burada heyecanlı bir açıklama daha yaptı. Bir tanesi Mart'ta, Yatırımcılara açık özel bir gün var. Orada yeni ürünleri tanıtacağız. Dedi. Ve bu yeni ürünler içerisinde bir üçüncü nesil Tesla otomobil var. Ucuza 25.000 dolar üretecek otomobil. Onu merakla bekliyoruz. Bir de otomobil dışında da bir şeyler geliştiriyoruz. Sizi şaşırtacağız dedi. Onu da gayet heyecanla bekliyorum. Acaba otomobil dışında hangi alanlara bulaştılar diye. Böyle küçük bir ağzımıza bal da sürdü. E, i̇nanmaz. Tesla yatırımcılarının çok yakından ilgilendiren bir konu da otonom sürüşteki gelişmeler. Burada sürekli olarak gelişme var. Beta versiyondayız. FSD'de ve hızla yayılıyor. Şu anda 400.000 civarında full self-drive kullanan insanın olduğunu biliyoruz. Yani FST en ileri yazılıma, tam otonom sürüşe uygun yazılıp ama henüz beta ve burada şu grafik bize bunu kullanarak kaç mil gidildiği konusundaki artışı gösteriyor. İnanılmaz bir artış var. E, bu tabloda görüyorsunuz. Bu artış hızlandıkça Tesla yollar hakkında daha fazla bilgi topluyor. Daha fazla bilgi topladıkça da otonom sürüş becerileri de artıyor. Elon Musk diyor ki başka hiçbir firma buraya yakın değil. Teleskopla baksanız bile buraya yakın olan yok. Hakikaten de ben de öyle düşünüyorum. Alt tarafa baktığımızda da şurada Tesla'nın ne kadar güvenli bir araç olduğunu görüyoruz. FSD işte otonom sürüş yardımıyla bu güvene ulaşılıyor. Şu alttaki en kısa çizgi Amerika Bir Birleşik Devletleri'nde ortalama olarak bir aracın kaç mili kazasız tamamladığını gösterir diyor. Şu orta çizgi Tesla'nın geçen seneki performansı şu yüksek çizgi de Tesla'nın bu yılki performansı Tesla'lar kazasız yolculukları tamamlıyorlar. Çünkü otonom sürüş unsurları devreye giriyor ve sürücüyü kazalardan kurtarıyor bu konuda basında çıkan saçma sapan haberler oluyor. Otonom sürüşte kaza oldu vesaire. onu hepsi yalan çıkıyor sonra. Aslında otonom sürüş hayat kurtarıyor gibi gözüküyor. Tesla raporunda birkaç tane çok güzel grafik var. Baktığımızda şu araç teslimat adetlerini gösteriyor çeyrekler bazında. Grafik kendisi için konuşuyor zaten. Net nakit akışını gösteriyor. Grafik yine kendisi için konuşuyor. Ve net karlılık ve net ebitayı gösteriyor. Burada da sürekli zirveleri zorlayan, sürekli rekorlar kıran bir firma olduğunu görüyoruz. Bu grafikleri çok sevdim. Bu grafiklerde Tesla'yı diğer otomobil firmaları ve endüstriyle karşılaştırıyor. Buradaki kırmızı çizgi Tesla'nın yıldan yıla Ciro büyümesi. İşte en kötü bu yıl büyümüş diyelim. %50'ye yakın büyüme var, %70'lik büyümeler var vesaire. Sürekli yukarı giden bir grafik. Şu gri çizgi otomobil sektörünün genel gidişatı. Gördüğünüz gibi Ciro uzun süredir aşağı doğru gidiyor. Bu yıl biraz bir toparlanma olmuş son çeyrekte. S&P 500'de ise uzun zamandır dümdüz giden bir rakam var. %10'luk büyümeler. Tesla herkesten daha hızlı büyüyor. Sağ taraf daha da çarpıcı. Burada da esas faaliyet karlılık marjına bakıyoruz. Şu gri çizgi otomobil sektörü bir komik sırasında çöküyor. Sonra biraz toparlanıyor. Sonra düz gidiyor. Şimdi biraz düşüş eğiliminde. Bu kırmızı çizgi Tesla tahmin etmişsinizdir muhtemelen. Adeta roket gibi gidiyor. Şuradaki mavi çizgi ise S&P 500'ün geneli. Orası da standart sabit gibi duruyor. Tesla burada da yine nefis hızlı bir büyüme sergiliyor. Bu grafiği de sizlerle paylaşmak isterim. Bir diğer önemli grafik de bu. Burada da Tesla Kıyasanın ortalama araç satış fiyatındaki değişimi görüyor. Şu maviler onu gösteriyor. İşte 2017'de ortalama otomobil fiyatları 100 bin doların üzerindeymiş. Bu hızla bir geri çekiliş yaşıyor 2021'e kadar. 2021'de COVID'in etkisiyle bir yükseliş de yaşanıyor. Ama 2017 ile kıyasladığımızda neredeyse %40'lık iniş var. Bu bu yıl daha da aşağı doğru gidecek inşallah. Buna karşı şu kırmızı çizgi esas faaliyet karlılığını gösteriyor. O yükseliyor. Ya bu muazzam bir şey. Yani Bu sizin verimlik artışınızı ve volüm artışınızı etkisi. Ölçek kazanmanın sonuçlarını görüyoruz burada. Müthiş bu rakamlara da bayıldım diyebilirim. Evet rakamlar böyle tartışacak bir şey yok. Çok iyi rakamlar var karşımızda. Sektörün gerisinin rakamları yakında açıklanacak. Onlarla kıyasladığımız zaman ne kadar daha kuvvetli olduğumuzu da birlikte görüyor olacağız inşallah. Fakat borsayı bu rakamlar o kadar hareketlendirmedi. Daha evvel de söyledim. Elon maskın açıklamaları hareketlendirdi. Açıklamalardaki en önemli söz de şu oldu. Ocak ayında tarihimizde görmediğimiz taleple karşı karşıyayız. Üretim adetimizde iki katı talep geliyor dedi. Borsaları bu acayip hareketlendirdi. Çünkü bu iki kat meselesi doğru olursa ve yıla yayılırsa pek öyle beklemiyorum. Çünkü indirim yeni devreye girdi. Ve hatta Tesla şu anda bazı modellerde mesela model Y'de hafif tekrar fiyat artışına başlamak zorunda kaldı. Çünkü üretim adetleri yetmiyor. Ama eğer talep böyle gidiyor olsa İlan Master 2 2 milyon adetleri görebiliriz. Bu tabii muazzam bir rakam yani bu... Tesla'nın BMW ve Mercedes seviyesindeki üretim adetlerine ulaştığını gösteriyor. Kar marjı da daha yüksek. Bakalım bunun sonuçları ne olacak. Bir diğer önemli açıklaması Elon Musk'ın otonom sürüşteki kullanıcı sayısındaki hızlı artış. Bunun karla etkisi 400.000 şu anda kullanıcı var. Bu otonom sürüş yazılımı 15.000 dolara satılıyor aşağı yukarı ve buna insanlar ikna olup bunun faydasını gördükçe daha fazla satan aracın üzerine bunlar eklenecek diye düşünüyoruz. Bu tabii net bir kâr çünkü yazılımda biliyorsunuz ilk yazılım maliyeti yüksek. Sonra yazılım satışı başı adede düşen çok düşük oluyor. Bu yine piyasaları sevindiren konulardan bir tanesi oldu. Ve bir yandan da Elon Musk'ın enerji tarafına vurgulamasını gördük. Enerji tarafı çok hızlı büyüyor. Bu yıl daha da faydanı göreceğiz dedi. Ve yeni ürünler piyasaya çıkacak. Otomobil dışında alanlarımız da var. Bütün Bu, bunları da Mart ayında açıklayacağız dedi. Bu da piyasaları coşturdu ve Tesla'nın hisse senedi fiyatı kapanışta 144'tü, 152'ye kadar gitti. Muhtemelen eğer önümüzdeki günlerde, Nasdaq'ta, yani borsa genelinde çok saçma şeyler olmazsa bu yükseliş trendini bir süre koruruz diye düşünüyorum. Peki bütün bunlardan benim çıkarımım ne? Oh, iyi ki Tesla yatımcısıyım diyorum. Evet, acı çektik bu yıl biraz. 400 dolarlardan 104 dolara doğru inen bir hisseyle karşılaştık. 400 dolar da bence biraz abartılıydı. 104 dolar da abartılı. Yatırım tavsiyesi değil ama ben Tesla'nın bugünkü performansına baktığımda 200-250 arasında bir yeri normal fiyat olarak görüyorum. Daha üst fiyatlara doğru yıllar içerisinde tırmanacağız diye inanıyorum. Ama beni yatırımcı olarak esas mutlu eden konu hisse senedinin tekrar toparlanıyor olması değil. Yılbaşından bu yana dünkü artışla beraber %50'ye yakın artış var. Gerçekten iyi ama esas konu çok iyi bir şirketi ...yatırma yapmış olduğunu görüyorum. Çok hızlı büyüyor. Ne yaptığını çok iyi biliyor. Yepyeni alanlara doğru soyunuyor. Ben de bu şirketin parçası olmaktan çok mesudum. Önümüzdeki dönemde neye bakacağız? Hakikaten bu fiyat indirimleri... Ciro'ya yansıyor mu, adetlere yansıyor mu onu göreceğiz. Biliyorsunuz Tesla her ayın sonunda satış adeti raporluyor. Yani Şubat ayının ilk haftasında Ocak ayı satışlarını görüyor olacağız. Burada böyle bir 150-200 bin arasında bir yerlere görüyorsak o zaman yıl sonuna kadar 1.802 milyon adetine doğru gittiğimiz görüyor olacağız. O da bizi mest edecek mutluluktan. Bir yandan enerji tarafına bakacağız, dikkatle izlemeye devam edeceğiz. Bir yandan da otonom sürüşteki ilerlemeleri. Durum böyle. Aranızda Tesla yatırımcıları varsa tebrik ediyorum. Zor gündür atlattık inşallah. En tehlikeli günler ama Tesla yatırımcılığı biraz inişli çıkışlı bir şeydir. Önümüzdeki günlerde de neler patlar. Mesela Elon Musk'ın şu an yine süren davaları vesaire var. Başımızda biraz antika adamın olduğunu unutmayın. O yüzden fiyat dalgalanmaları yaşanabilir. Borsa genelinde dalgalanmalar da olabilir. Ama Tesla çok iyi bir şirket. Ve gittikçe daha da mükemmel bir şirkete dönüşüyor. Sorularınızı, yorumlarınızı aşağıya bekliyorum. Sevgiyle kalın, hoşçakalın. Görüşmek üzere.